Ha, içerisi bir börsün abi. Wow wow wow wow wow wow wow. Sen nesin öyle? Wow. Oo ha. Bak Osman tamam mı? Sağ taraftaki Osman, sol taraftaki bir hamam böceği. E he. Aa. Ben Serdar ve Fallout 4 Osman'ın hikayesine. Hoş geldiniz. Bu Medex says born of Ta şurada böcekle savaştığımız zamanlardan kalmam evet Medex. Wow. Okay. Ee, kayıt yaptım cihazda şeylerde kayıt yaptım programda o mesela belki ayarlamalar yaptım o yüzden sestir görüntüdür falan filan bunlara bu sefer birazcık daha dikkat ediyoruz bakalım nasıl bir değişiklik var nasıl bir değişiklik yok. Şimdi şöyle olacak. Ee, i̇lk önce biraz burada vakit geçireceğiz. Ondan sonra yola çıkacağız. Sturgis. Adamlar... Nasıl oturacak sandalye falan var oğlum her yerde. Neden böyle oturuyorsunuz? Hey Sturgis. Bir çalışma yapmak istiyorsun? Yapayım. Neye ne <gülüyor> ihtiyaç? Ne tür bir yardım Well, for starters, we could use some real beds. We've been sleeping on the ground for too long. Hey, yapalım. I'd be glad to help. Okay. Good deal. Just make sure we can sleep with a roof over our heads. Some of these old houses still look solid enough to do the trick. There's a workbench over there you can use. Give me a holler if you need anything. Hemen yapalım. Şimdi. yatak. tak. Ek kişilik küçük yataklar işinizi görür sizin. Çok da fazla şey istemeyin. Ha buradaki şeyler götürmemcin. Burası artık bir yatak odası burada üç kişi falan yatacaksınız Bekle dört kişi Hepiniz burada kalacaksınız Sen burayı sevmişe benziyorsun Sen burayı Hey, eee... Hey, uh, Yataklar Hemen bir yeri var. Şimdi bir Hemen nehire bir tane şey koyalım. Resources water. Oo, yapamıyorum çünkü science'a ihtiyacım var. İki tane koyalım çünkü iki tane şey yapacağız. Bir de senin ne kadar şeye ihtiyacın var? İki. Benim iki verecek bir jeneratörüm var mı? Hadi bunu yapayım oğlum? Ne olacak? He, güzel. Fudumuz eksik eksikmiş. Bizden food da isteyecek. Hazır elimizdeymişken yemek için de bir yapalım. Arkadaşlar, medeniyetin omurgası domates ee, içeri bir... de bir selam şey mi var yap bizi hemen ortadan kaldırayım bu oh. ne hissettiriyor lan bunu nasıl hissettiriyor Böyle bir şeyleri bu oyunda bu şekilde bir şeyleri yok etmek harika hissettiriyor ooo oh, oh bunları ooo oh, ooo oh, ooo oh, ooo oh. harika Denir, gerek yok sana Böyle yon kümük gerek yok. Kısa yok kimse bulur, kimse yok. Aa bu insanlar uymuyor mu ya? hazır <Gülüyor> sen çalışabiliyor musun? Codward'u Hazırdı... yemeğe atayabiliyor muyuz? Codward Hazırdı... geliyor mu cidden yemek? Aaa Sen ciddi misin? Tabii ki ciddi değil. olduğu yerde duruyor. Sturgis'in ismi ne ya, Zaten Sturgis diyoruz biz bu adama. Bu adamın ismi böyle hey geri falan olması, bir şey olması gerekmiyor. Senin ismin Sturgis mı Hey Sturgis. I feel better already. Knowing we have a reliable supply of clean water. İçin, kana kana I kana hope you don't mind me asking for some more help, but our food supplies are running low. Hayır, here, to get some established. İletişim abi, iletişim önemli. I'll start planting right away. Good deal. Selam. Hey Sturgis. Bu bakmayın 1 saniye ayrılmadım ama hallettim. Çünkü Şimdi öyle bir insan. Can. Çünkü Osman öyle bir insan. Osman öyle bir kahraman. Osman bu çorak toprakların ihtiyacı olan bir kahraman. Tamam onu da Ah, thanks. Şimdi, işin en sevdiğim kısmı ee, kentin savunmalarını faal etmek. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir nehir var. O yüzden genelde nehir açmaya çalışmayacaklar. Ee, bu, bu köprüden gelecekler. Yani. Kim bir yer gelsin bu köprüden gelecek. Bir de yani ilginç bir de küçük bir not. burada araba falan geçiyor abi. Buranın içinde arabalar va vardı. Ve şu an burayı diğer yere diğer yollara bağlayan tek köprü bu. bu arabalar bu köprüye nasıl, da köprü arabaları nasıl dayanıyordu falan hiçbir fikrimiz yok. Neyse çok önemli değil o da. Ee, şöyle yapacağız. Bizim Buraya Ha, ha. Bir tane böyle koyacağız Oh bir tane de böyle koyacağız e, Bunlarla da sınırlı kalmayacağız Ne de olsa yapabiliyoruz Ne de olsa çok fazla şey Abi sen buraya bir girsene Abi selam Hocam Hocam Hocam Sen buraya bir girsene Oh Üç tane daha yapabiliyorum Üç tane daha Yapabiliyor muyum Bu tarafta var mı koyacak yer Sınırım yok bir şirdini bu şekilde koruyacağız. Hello. Ha. Ha başka yapamıyorum çünkü yağım yok. Yağ gerekiyor bana. Bir şirdini de bu şekilde bir, bir şekilde korumuş olduk. Yani bu hattı geçebilen de ne bileyim ben bile geçemem yani bu hatta. Hey Sturgis. Thanks for <Gülüyor> doing that. Well, all sleep better <Gülüyor> at night now. It's been a long road. Sonraki hedef neydi? <Gülüyor> well, I guess figuring out how to get back to Limen. Of course, you know you're welcome anytime. Windows 2. Neden ne <gülüyor> öldürürüm lan ben seni? Burası benimim lan. Oğlum sizi ben alıyorum lan buraya. Burası benim mahallem lan. İstediğin zaman gelebilirsin. İstediğim zaman gelebilirim tabii. Bunun için, için ihtiyacım yok. Selam mama. Benim. İyi misin? Teşekkürler. <laughs> The sight can help you kid. It always has answers. Aha. Jet mi? Lütfen no. misin? Daha fazla. Oh not this again. We'd have never made it this far without the site. We need it. gözlerin sarı sarı olmuş. Kızarmış, sararmış. Lütfen kullanma. İşte bu ilk geçtiğimiz Kırmızı karizma çekti. Kırmızı karizma çektim. Bitti şeye benzedik ha, neydi? One Piece'teki ismi? Neyse ona benzedik işte, anladınız siz. Şimdi Hazır ben bunları buraya şey yapmışken ben bunları bir giydireyim daha aynı zamanda, şimdi giydireyim çok şey oldu ama Şey değilsin o kadar klasi değilsin Aynen böyle İyi söyledin, sana bir şapka vereceğim. İyi bunu al. Al, Yo mama Murphy, ne yapıyorsun? Sana. Sana, var, al. Al, al, sen bunu al. Görnelim böyle cici görnelim. Moralleri yükseltelim abi. Dünyanın sonu değil ya. <gülüyor> Ay. Göreceğiz. Açıkların harika görünüyor, muazzam görünüyor. Yalnız al bunu tak ben be. Nice job with those defenses. I've got nothing else I need right now. I think Preston may want to chat though. Bu ne var? Light frame receiver var. O kadar. Peki ben senin klibi Sapresa üzerine hiçbir şey ekleyemiyorum Ama short parallelını, long light barrel yapabiliyorum. O kesinlikle long light barrel yapıyoruz. Comfort grip sharp short grip yapabiliyoruz. Çok fazla şeyler, çok fazla şey değişiyor şu an. Quick eject mak yapabiliyorum. Oo. çok hızlı bir şekilde uzuyorum. Compensationı. Suppressor yapamıyorum. Gunlat 2 de açılıyor. Gunlat ikiyi açabiliyor muyum peki ben şu an? Ben de çirkin görünecek ya. Hiç gerek yok. Suppressor'ı aç açtığımızda şey yaparız. Eee baştan çorak topraklara açılıyoruz. Ben gidiyorum Preston, görüşürüz. Ve baştan çorak topraklara açılıyoruz. Canımız çok hızlı bir şekilde azalabilir. Eee never mind that. Şuraya gideceğiz ama oradaki dostlarımız biraz fena. Biraz biraz fenalar şimdi, dürüst konuşmak lazım o yüzden neler yapabiliriz ne kadar yapabiliriz bilmiyorum. Selam, ben bunun hiçbir reloadlamamışım ki. Dur, etin lazım bana Apo Apo Kaya'nın içinden çıkalım. Kaya'nın üzerindeyim şu an. Hadi, hadi, hadi, hadi. Hadi ne oldu? Çıkamadın mı kaya'nın üzerinden? Ha? Ah, buradan çık. Ah, gitti ulan. Cidden. Gitti yani. Wow. Okay, benim şimdi. Oha, oha. Ben 44 buldum. Aspanders and slags. Oo, o endurans iki veriyor. Ben bunu alırım. Ben bunu alıp birisine vereceğim. Ama yani abi 44'lük silahımız var. Bu adam da burada ölmüş işte. Bakalım siyalt şart çünkü şuradan bir şey var bir, Takip edelim burayı ne, nereye çıkıyor. Aha burada bir yere çıkıyor. Ben o zaman şöyle yapayım. Ben bu silah kullanırım. 3 volt ekişimiz yok ne olursa. Bakayım burada gücü kapatınca bir şeyler mi oluyor? Bu arada bu silahın şeyi müthiş yani verdiği hasar inanılmaz. 57 vuruyor. Şu an kullanımızı iki üç katı vuruyor. Oo orada radyörler var lerde şey yapmışız bunu. Wow. 14 16 6. Ya yani, yani bir şey falan. Çok da müthiş değilmiş ama. Okay. Senin. Kritik soru. Bunları nasıl halledeceğiz? Var. iki köpek bireydir mi? Daha fazla raider var sanki. O zaman ben yukarı çıkayım ve I have the higher ground deyip halledeyim bunları. Hiç vuramadım lan. Hiç vuramadım. Öyle böyle değil ha. Hiç vur vuramadım. Ah ben öldüm. Yay de sevilemiş olabilirim bu arada ya Öleceksin böyle şey yaptığım gibi öleceksin. Hayır kurtulduk yey hehey Okey biz steampark çakalım çünkü Tamam bunlara bir vurabilirsek Ohoho Hayır Oh hayır Ay. Dur dur dur Okey Böyle gideceğiz Lan yine öldük ya Arkadaşlar very hard Very hard Very hard böyle bir e, şey O zaman Yeni şeye geçiyoruz. Hadi çık. Ye, bir tanesini indirdik. Hayır. Lan, ölüyorum. Help! Help! Sen, aaa hala reloadlamamışsın Gel. Öl. Öl. Ölürdüm. Okey. Güzel. Mutluyum. Çok fazla steampag kullandım. Göster kendinizi. Göremiyorum, göremiyorum. Target nerede arkasına geçeceğim ne tarafta Tamutar, tam önünde olması lazım şu an abi beni kaybettiğini sanıyorsun şu an çok ilginç selam Oho. lan bu kadar şey miydi bunlar? Mor olmadan very hard oynamanın zorluğu bu. Mowred chance yemeye gerek yok abi gerek yok hiç. Ne yapıyorsunuz siz ya? Nasıl bir manyaklıktır? Ben burada bir uyuyorum. Canımız doldurmuş olduk. Kaç steinpekim kaldı benim? Az kalmış olması lazım veya hiç kalmamıştır. Dokuz. Eh. Fena değil. Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Hala yapabiliriz. Yapmamamız için herhangi bir sebep yok. We can do this, guys. We can do this. Buraya girmeden önce yapmamız gereken bir şey var. Gideceğimiz yer şurası. Ama bize yardım edecek bir dost lazım önce. Bakalım o DOS'u şey yapabilecek miyiz? Bu an aslında doğru şey vermiştim, hem buradan... Aa bu ne? Glitch'li olmuş burası. Yanımıza bir dost alacağız şimdi rey tip mi? Bombat sensibot. Oke. At ve sensibot. Umarım ölmem. Hocam beni öldürmezsin değil mi? Umarım beni öldürmezsin. Selam. Ben Amerika vatandaşıyım. Ben Osman'ım. Balans şey yapmazsın. Büyük ülkeler ben bunu aktif ettim ya oo, oo, Gücün kurallı çok güzel Çok güzel Ahayt <gülüyor> Buraya Hayır hayır hayır Sentri bot centri bot <gülüyor> Hocam hocam hocam Hocam tehdit var Amerikan vatandaşını tehdit ediyorlar şu an Aha noldu ha? noldu? ha? çok güzel. çok güzel. dur hocam dur. seni halledeceğiz dur. şimdi 5 dakika. 5 dakika. bunu şimdi siz buraya koyun be. Ya şimdi siz buraya koyun. Neler neler yapacağız. Engage defense Protocol. Evet. Evet. Buraya. Oha. Wow. Çok fazla yere yollayabiliyormuşuz. Ha Şimdi bu adam bizim istediğimiz yere gidecek. Nereye gidiyorsun? Oraya gitme ondan gitmiyoruz. Aklımızda kalıyoruz. <gülüyor> ben bir aldım mı? Benim böyle kocaman bir silah aldım şu an yanıma. Fetmen ama milenyum yok. Ey! Nice. Şimdi biz balonu takip edeceğiz. Koca çocuğu da takip edeceğiz. Gerçi böyle tutmayacak, tutmayacak falan yapacağımız şey şu raiderler bu adama saldırıcak, robotu saldıracak. biz de raiderlere saldırıcaz robot wow wow acaba ne oluyor ooooooo miski o lan devam, devam, devam Can ben burayı koru çok güzel Aa. Ben bunları alayım Geride işimiz biraz biraz biraz zor Azıcık zor Ibot geldi New Vegas'taki robot burada var mı diye soranlar Ibotlar var Ama şey yok yani 7'nin kendisi yok abi iyi de edeyim. İçeri geçici artık yapacağımız bir şey yok ki, bileceğimiz bir şey yok. Okay, this is going to be a tricky one. Um... Alman dibine kadar girip bunları de aktive edebilmek. Yay! Bu buraya açacak ama içeride aman falan var. Şu an ulaşmak istediğim bir şey değil. Daha... Ne? Ay! Çok güzel, çok güzel. Okey. Tensele hallettik. Ama onların patronu falan gelecek. Evet. Harika. Hmm. 2 tane kaldılar ama geliyor wow oh, okey sen de tam buraya gelme o taraftan gelen birisi yoktu okey um, selam sen buraya bir gelsene sen gelebiliyor musun söylemiyorum ki Aha, selam. Yani gel buraya. Gel gel gel gel gel gel gel. Gel gel gel. Geri. Umurum arkama ça yapmaz. Gel abi. Hey. Ulan, dursaydın. Keneye çekil, ilk yerine çekil, ilk çekil, ilk yerine çekil. Hey, okay. Umdeler. Karşıdaki eee asan kaldı. Asla, aşağıdaki aslan parçası falan değil, bayağı kocaman bir aslan. Oooo daha fazlası var. Hayır hayır yok böyle bir şey ya. Rahat olun. Oooo aslında... Neden hepsi... Evet kaçtı. O var ya kaçtı şu an. Nerelere kaçtı? Nerelere nerelere kaçtı? Adam beni görmedi. Birlikte derse. Güzel. Katkanı kullandım. Adam beni hala görmüyor. Güzel ama çok fazla yaklaşmak istemiyorum. Çok fazla yaklaşırsam Yukarı çık abi. Şu platformlardan birisine Çıkabilirsem aşağıya Molot kokteyl falan atabilirim. Aşağıya bir tane molotu atarsam baya bir zarar verebilirim onlara. Amacım bu. Amacım onlara zarar vermek. O. Nerede bunlar? Nerede lan bunlar? Nerede lan? Nerede mi içeride lan? <gülüyor> tamam ben bir tanesinin olduğunu bildiğim yöne gideceğim. Ve onu haklayacağım ve bir kensinin ardından çıkarmış olacağım öyle Bakalım nereye gidecek bunun sonu. Burası. Lütfen yarımdan geç. Lütfen yarımdan geç. Yay. Ruhları duymadı. daha eksildi demek ki bu aramızdan. Onlardan yani. Onu da almayacaktım yani. Harapsal. landı. Yay! Ölse ne lan? Ek buradaki raiderlerin lideri. Ve buradaki raiderler gördüğünüz gibi en azından bir şekilde organize olmuşlar. Kendilerini lider belirlemişler falan. Hepsi'nin birer bir yer var. Benim kafasına göre. Ee, küçük küçük kendi görevleri var. Bize vermiyorlar da işte. Yapmak istedikleri şeyler var. Yani sadece olan milleti yağmalayalım öyle yapalım değil de. Bunu yaparsak daha iyi olur. Aha locked. Tamam. Güzel bir görevi yerine getirmiş olduk. Ulan güzel ya buraya rahat geçtik reddit'te Got it. Ha, içerisi birorsun abi. Das. sen nesin öyle? Wo! Oo ha! Bu ne abi? Tam bunu geç. Ben bu kadar büyük görmedim lan şey Oha Just Abi bak Osman Bak bu Osman tamam mı? Sağ taraftaki Osman sol taraftaki bir hamam böceği Eheee e -ee. Sadece kıyafet giyebiliyoruz Kıyafetleri geliştirmenin yollarını falan buldum Eğer bunu yapabiliyorsak çünkü sanırım çok spesifik bir yere zarar yapmaya kadar Oho Mininuk Daha sonra baş edemeyeceğimiz bir düşmanla uğraşırken çok yardımcı olur bize Ama aynı zamanda büyük ihtimalle ilk kullanışımı kendimizi öldüreceğiz Onda önceden söyleyeyim Oo, Harika Oo, burada bir şey var Kasayı açarım Yey daha fazla para, para böyle yapar mı? Böyle bir nevi şey oluyor yani abi o kadar şey harcadım bak Ha telafi et falan gibi Bugün güzel bir gün arkadaşlar bugün bugün çok güzel bir gün İstediğimiz şeyleri yapabildik ve çok Hoş bir şey Şu an geri dönmeyeceğim ya şu an geri dönmek istemiyorum oraya First step'ten devam edeceğim sonra buradan aşağıya doğru ineceğiz Buradan aşağıya doğru ineceğiz. Şuradan çünkü bu tarafa gitmek çok şey değil. Aşağıya doğru ineceğiz. Zamanı geldiğiniz zaman baştan yukarı çıkarız. Hayırdır. Hey. Ne kadar parçalık kullanabilirim. Bir parçalık Bir O ne abi? Zamanım değerli benim. Bir parçalık almak istemiyorum. Bu 100 caps then. You want this pump fixed, right? Throw in a few more caps and you've got a deal. Okay, 125, but that's it. Zuh. Nah, I'm not this. What? Exactly. I'm trying to fix this old water pump. Should be plenty of scrap in here, if I can get it drained out. Nedam bunu yapır. What you really up to here? Maybe I got some friends who like to go spelunking. Maybe I need a new hole to throw smart guys like you into. You're gonna help or what? <gülüyor> Buna kadar şey anlıyorsunuz az çok, çok hoş şeyler yapmayacak yani. Tamam yapalım hadi hadi bakalım yapalım. Daha sonra da ziyaret ederiz. Tanıştığımız yeni dostumuz ne durumda diye. Tanıştığımız yeni dostumuz ne durumda diye. Bence bana Şimdi ııı Bak ya böyle küçük bir problem var. <gülüyor> Burası bir, bir Küçük bir glitch diye var. Ama sıkıntı değil. Şunu giyeceğiz. Üzerine şeyini giyelim. Çünkü Kronkasyon var sonra. Biraz olsun azaltır. Abi ıh. Arkadaşlar benim thalasofobim var biliyorsunuz. Ah ve... Abi böyle sular beni çok şey atıyor ya, çok geliyor. Dibini göremiyoruz evde. Ötekide olan. Al lan, lütfen çek, lütfen çek, lütfen çek. bir tamam, ikincisi nerede? orada. Ooh. Adam aşağıdan geliyor. Daha da aşağıdan gelmesin. Aha. Halet, Halet. 3.siner, 3.siner, 3.sinerde. Ben panik yapıyorum. Şu an şu an panik yapıyorum. Şu an Osman bak nasıl sakin duruyor. Osman karizmatik Osman nasıl sakin duruyor? Ben şu an çok panik yapıyorum çünkü. Hay <gülüyor> be bunun içinde. <gülüyor> <gülüyor> Git abi kaç abi buradan kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç çok raktasyon aldık zaten yeter bu kadar raktasyon bize yeter Teşekkür de paramızı alıp gidelim Ayy Nerede Uşanka nerede Uşanka Güzel Buna post apokalitlik Osman Bolu'na girdik Hohoho komtu laim diken diken ediyor orası ya. Hiç spesifik olarak orası değildi işte bu kapalı yerler falan filan. Excuse me. That's a ticket. You do the honors. Hit that switch on the end of the pump. Bunu uygursun yani? Tamam. Wait a Did you hear that? Duydum. Hoş olmayan bu Scar'sa <gülüyor> Ne olan? Ha ne oldu? Gel gel gel buradan gel. Yakmış seni. Hayır hayır hayır hayır. Head head head. Ya ulan. O kızlı şey yaptı ya. Hocam seni öldürdüler mi? Son çeyin harcadık be. Ay çık yukarı, çık yukarı çık Bunlar var ya bunlar böyle öldürtü. Ama öldürecek artık. Çünkü kaçtık. Ah. Eh, bir otocu gidelim be. Selam. Aa geliyor. Geliyor gerçekten geliyor. Gerçekten geliyor. Aha. Gel, gel. Evet, evet. Oh. Ne oldu? Bir daha, bir daha, bir daha. kadar ilenc tutuktu gönül? Meyer looks. I guess I shouldn't be surprised that started off. Anyway, I still got some to do on this thing. be too hard now, though. Thanks for pitching in. Here's a little something before you. 125 güzel. Ve seviye atladık. Harika. Harika. Ha, bu da böyle küçük ilginç bir eee bu araydı. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Aslında bunu tempin temp bluff'ta bitirmeyi düşünüyordum ama buraya gelmemizde, e, bu malullükleri halledebilmemizde iyi oldu. Ben halledemeyeceğimizi düşünüyordum, düşünüyordum aslında. Hafiften de haklıymışım ama bir şekilde hallettik. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır Osman'ın Fallout 4 maceralarının bu bölümünde. Ee, keyif aldıysanız beğenmeyi, paylaşmayı ve daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, sonraki bölümde görüşmek üzere. Hem hayatta kalmanız hem de hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle bay bay.